Benim de kötü bir tarafım var, akılsaklı şeytanla benim arafında. Yeah. Bu sır mikrofonla bizim aramızda. Yeah. Bekleme beni, bütün zombiler kapımızda. Benim de kötü bir tarafım var, akılsaklı şeytanla benim arafında. Bu sır mikrofonla bizim aramızda. Bekleme beni, bütün zombiler kapımızda. Basanlar halimizi, Ooh. bulurlar anında. Dolaşır ister deli kanımızda. Saatler düşman bizi her anımızda Ruhlarımla takılıyorum mahvi şu an yanımızda Sus bir dinle lafımızı yoksa Dökele bizim foyamızı anında Oyaların saklı bende aslında Oynadım oyalandım onun her renginde Oysa ki ben her yalanla kanandım Bizi asıl başına savan yalancı zamandı Muharebelerimin çok kesin ve yamandı Mah el Şah senin sultan olmaya layıktı Ama en iki gözlerim tek darbede yendi Mutlular öte duyguları taşıyabilen bedendi Hallerimiz bizi cehennemlik ederdi Mutluluk dolu yok kederli yok. Sence bizi ne adam ederdi? Sence. Benim de kötü bir tarafım var Arkılsaklı şeytanla benim Bu sır mikrofonla bizim aramızda Beklenme Zombiler kapımızda yeah. Benim de kötü bir tarafım var Artık saklı şeytanla Benim arafımda Bu sır mikrofonla bizim aramızda Bekleme beni Bütün zombiler kapımızda yeah. Verip alamadığım bir nefes Kızgın ateşini yitirmiş güneş Her şey eksik her şey yarım Sensin güzel kadın Yollar sanki bir bataklık Seni sevmek sanki bir yasaktı Her sözüm birer kumardı Her an kazanacağımı umardım Bahtı kapalı biri olarak hep susardım, sardım Bekledim mı gözledim Kokunu özlemledim sigaramı demledim yine seninle birlikte Sen dinle bu fonu gelmez bu şarkının sonu Sözmez bu bilham olum Yum yum dinle söz başlar sözünüzü Bu şiir uzar gider şair ölür ve hikaye biter Benim de kötü bir tarafım var Aklış aklı şeytanla benim arafımda Sır mikrofonla bizim aramızda Bekleme beni, bütün zombiler kapımızda Benim de kötü bir tarafım var Akla bir şeytanla benim Bu Sır mikrofonla bizim aramızda Bekleme beni, bütün zombiler kapımızda Önceleri sadece hayal okudun Şimdi bütün ruhunla beni dinle Ben anılara bakmayı severim Hayaller kalemde ruha haz verir Bu büyülü sözler akı alakoyarak sana ilham verir her sözüm sana süle, bunun senin için üfle. Direkt tut, kurtar bizi, bitsin bu karabaht Dersin sonra. Ah ne kahpe şans, ben kaybettim pas. Sıra sende yazdıklarımı çek pas pas. Unutma ki bu sözle sana has. Bırak kalemi dursun yerinde. Zamanla sende yaz. Benim de kötü bir tarafım var. Akıl saklı şeytanla benim arafında.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 Yeah Yeah Yeah Yo Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah